Herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir telefon karşılaştırması ile beraberiz. Bugünkü konuklarımız sağ tarafımızda Huawei Nova 10, sol tarafımızda ise Huawei Nova 9 var ve bu iki telefon aslında birbirine oldukça çok benziyor. Aralarındaki fiyat farkı da değer mi değmez mi? Bugün sizlerle beraber bunu tartışacağız. Şimdi dilerseniz ben fazla uzatmayın. Videonun sonuna doğru kararı siz verin. Arada neredeyse 4000 5000 arasında bazı sitelerde 3000 bir fiyat farkı bulunuyor ve birbirlerine gerçekten çok fazla benzeyen iki telefon. Şimdi tasarımıyla başlayalım dilerseniz. Tasarım tarafında Görüyorsunuz cihazları, yıldız yörüngesi tasarımıyla oldukça çok gündeme gelmişti Huawei Nova 10. Diğer tarafta ise Huawei Nova 9 var ve bence Huawei Nova 9'un da tasarımı oldukça güzel. İki tarafın kapakları da cam kapak bu arada ve bir tarafta, yani Nova 9'un ağırlığı 175 gram, Nova 10'un ağırlığı ise 168 gram olarak bir tık daha önde. Kalınlık tarafındaysa Huawei Nova 10 yine önde 6.88 mm'lik bir kalınlığı var. Huawei Nova 9'da da 7.77 milimlik bir kalınlık bulunuyor ama çok da fark edilmiyor aslında. Birbirlerine çok benzeyen bir tasarım var. Kamera kurulumları, aynı zamanda yandaki ses tuşları güç tuşu hepsi aynı yerde ve cihazın çerçeveleri de ekran gövdelerinde birbirlerine çok benziyor. Şimdi dilerseniz bir de ekran deneyimine geçelim. Ekran deneyiminde ne gibi farklar, ne gibi benzerlikler var. Cihazın inç boyutundan başlayacak olursak Huawei Nova 10'un 6.67 inçlik bir ekranı. Huawei Note 9'un ise 6.57 inçlik bir ekranı bulunuyor. Zaten şöyle yan yana getirmek istiyorum iki cihazı da. Yani arada çok bir fark olmadığınız sizler de Görüyorsunuz milim milim bir fark. Cihazın ekran panelindeyse ikisinde de OLED ekran bulunuyor. Çözünürlük tarafında çok küçük bir farkımız var orada da. Huawei Nova 10'da 1080'e 2400 ekran çözünürlüğü. Huawei Nova 9'da da 1080'e 2340 ekran çözünürlüğü bulunuyor. Cihazın ekran yenileme hızına da bakacak olursak iki cihazda da 120 Hz'lik bir ekran tazeleme oranı bulunuyor. Bunlara ekstra olarak da 300 Hz'lik bir dokunmatik ekran tazeleme oranı bulunuyor. Yani oyunlarınızda ya da normal kullanımınızda ekrandaki akıcılığı çok iyi bir şekilde hissediyorsunuz. Ekstra olarak bunları ekleyeceğim de yine birbirlerine aynı özelliklere sahip olan işte PC3 gamı, HDR10 teknolojisi, eğimli ekran derken bunların tüm özellikleri birbirine benziyor. İkisinin de e, tek farkı ekran çözünürlüğü. Bir de inç oranında farklılıklar var. Son olarak da bir küçük fark piksel yoğunluğunda Huawei Nova 10'da 395 ppi bir görüntü hassasiyeti bulunuyor. Huawei Nova 9'daysa 392 ppi'lik bir görüntü hassasiyeti var. Ekran tarafına değinmek istediklerim bunlar da şimdi dilerseniz bir de kamera deneyimine geçelim. Kamera deneyiminde ise Huawei Nova 9'da 4 tane kamera, Huawei Nova 10'da ise 3 adet kamerası bulunuyor diyebiliriz. Cihazın ana kamera çözünürlüklerinde yine bir eşitlik görüyoruz. İkisinde de 50 megapiksellik bir ana kamera var. Tek fark ön kamerada, onda birazdan geleceğim. Arka kamera özelliklerinde ise işte panorama olsun, hızlı çekim olsun, makro çekim olsun, vlog çekimleri olsun. Bunların hepsi de yine aynı özelliklere sahip. Cihazın ikinci kamerası olan geniş açılı kamerayı ikisinde de 8 megapiksel. Cihazın yine ikisinde de bulunan makro kamerası 2 megapiksel. Sadece Huawei'nin Nova 9'da 2 megapiksellik ekstra olarak bir derinlik algısı kamerası bulunuyor. Cihazın arka kamera video çözünürlüğünde ise ikisine de 4K çekimler görebiliyoruz. Cihazın ön tarafına bakacak olursak ön tarafta 60 megapiksellik bir selfie kamerası görüyoruz Huawei onda. Huawei Nova 9'da ise 32 megapiksellik bir ön kamera görüyoruz. Yine video çekim. Kayıtlarında kayıtlarındaysa eşit derecede olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi de son olarak bir donanıma göz atalım. Donanım tarafında hiçbir fark yok. İkisinin de Yonga setinde Qualcomm Snapdragon 778G'yi görüyoruz. Cihazın CPU işlemcisi olsun, işte RAM'i olsun, ikisinde de 8 GB RAM bulunuyor. Aynı zamanda CPU üretim teknolojisi olan altın nanometrik bir üretim teknolojisi bulunuyor ikisinde de. Aynı zamanda dahili depolama tarafında da ikisinde de 128 GB'lık bir dahili depolama görüyoruz. Yani Cihazın Yonga seti yani işlemcisinde işletim sisteminde aynı özellikleri görüyoruz. İşletim sisteminde ise Android 11 görünüyor ve arayüzünde ise MI12 var. Cihazın doğunun tarafında bahsedeceğim tek fark batarya tarafı. Huawei Nova 10'da 4000 miliamperlik bir batarya görürken Huawei Nova 9'da 4300 miliamperlik bir batarya bizleri karşılıyor. Cihazların şarj tarafında ise yine ikisine de 66 W'lık bir şarj adaptörü bulunuyor. Son olarak da cihazın bağlantılar tarafında Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 6 ile geliyor. Yani o tarafta da yine aynı benzerlikleri görüyoruz. Tek bahsedeceğim burada bir farklılık var. Huawei Nova 9'da NFC özelliği gelirken Huawei Nova 10'da bu özelliği göremiyoruz dedikten sonra cihazın farklılıklarını ve benzerliklerini sizlerle beraber konuştuk. Şimdi gelelim fiyat tarafına. Fiyat tarafındaki farklılıklar ne? Huawei web sitesindeki fiyatı 16.000 TL. Huawei Nova 9'un 11.000-12.000 TL olarak fiyatı değişiyor. Yani arada neredeyse farklı sitelerde 4.000, 3.000 ve 5.000 olmak üzere böyle bir fark bulunuyor. Ve bence bu farka değmez. Tek bahsedeceğim özellik kamerada belki çok küçük farklılıklar görüyorsunuz. Eğer sizin için önemli olan şey tam olarak kamera değilse güçlü bir işlemci istiyorsanız Bence ben Huawei Nova 9 taraftarıyım ve bilmiyorum elle tutulması bana birazcık daha hoş geliyor. Elim küçük olduğu için diyeyim. Zaten çok küçük bir fark var. Tabii ki karar size kalmış. Sizce aradaki bu fiyata değer mi? Bu özellikler birbirlerine bu kadar benzerken. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videomuzu beğenmeyi ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın. Bay bay.